5G teknolojisi nedir, hayatımıza ne zaman girecek, Türkiye'de kullanılacak mı, peki sağlığa zararlı mı? Bu ve daha fazla sorunun yanıtı bu videoda işte 5 ile ilgili merak ettiğiniz her şey. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oko takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlere 5G teknolojisinden bahsedeceğim. İlk olarak 5G nedir sorusunun yanıtını verelim isterseniz. 5G şu anda bizim kullandığımız 4G ya da 4.5G'nin daha da gelişmiş bir sürümü. Yani cep telefonlarımızda ve diğer cihazlarda kullandığımız mobil internetin yeni nesil sürümü olarak tanımlayabiliriz. Dünyada belli ülkelerde 5G teknolojisi hem deneme amaçlı hem de son tüketiciye ulaşacak şekilde yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Ama şu anda tüm dünya çapında kullanıldığını söylememiz çok doğru olmaz. Ee, henüz dünyanın belli bölgelerinde ve belli e, şehirlerde veya daha küçük alanlarda 5G testleri devam ediyor. E, çünkü bunun için altyapı hazırlanması gerekiyor. Telefonların, modemlerin vesaire gibi birçok cihazın da 5 g uyumlu olması gerekiyor. Şu anda dünyada bir geçiş dönemi söz konusu. Peki Türkiye'de 5G var mı sorusu aklınıza geliyor olabilir. Şu anda ülkemizde 5G kullanılmıyor arkadaşlar. Ülkemizdeki operatörlerin tamamı Türk Telekom'da, Vodafone'da ve Turkcell'de 5G testleri yaptılar, çeşitli hatta basın toplantıları düzenlediler, biz de oralara gittik, hızları gösterdiler, şu kadar indiriyor, bu kadar download yapıyor, şu kadar upload yapıyor gibi örnekler de verdiler ama ülkemizde henüz frekans tahsisi yapılmadığı için 5G teknolojisi henüz kullanılmıyor ama muhtemelen 2021 ya da 2022 yılında bu teknolojinin ülkemizde de kullanılmasını bekliyoruz. Peki 5G'nin 4G'den ne farkı var diye soracak olursanız en önemli farklardan bir tanesi frekans aralığı. Şimdi ekranda bir görüntü göreceksiniz. Burada 2G, 3G, 4G ve 5G teknolojilerinde kullanılan çeşitli özellikler gösterilecek görüyorsunuz şu anda. 2G'de 25 MHz'ken bant genişliği, 3G'de de 25 4G'de bu bant genişliği 100 MHz'e çıkmış. 5G'de ise 30 GHz ve 300 GHz aralığında değişiyor. Bu da şu anlama geliyor. Dünyada aslında tek bir tane 5G teknolojisi yok. Farklı farklı ülkelerde farklı frekans bantları kullanılıyor. O ülkenin durumuna göre, uygunluğuna göre o frekans bantlarının farklı farklı varyasyonları kullanılıyor. Peki geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia vardı. 5G'nin koronavirüsün yayılmasına sebep olduğu ya da 5G yüzünden bu işte kanser vesaire gibi ee, hastalıkların artacağına dair bazı iddialar var. Hatta bunları YouTube'da da bulabilirsiniz. Farklı videolar var. Böyle iddialar da ortaya atılıyor. Ee, 5G'nin 4G'den farkı dedik frekansının daha yüksek bir frekansta olması. Bu da ne anlama geliyor? Şimdi bir görüntü daha koyacağım ekranda. Burada bir fotoğraf görüyorsunuz arkadaşlar. Bu fotoğrafta şu anda bir elektromanyetik spektrum aralığını görüyorsunuz arkadaşlar. Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, morötesi ışınlar, X ışınları ve gama ışınları gibi farklı farklı e, elektromanyetik spektrumdaki ışımaları görüyorsunuz. Şimdi 5G'nin bulunduğu yere bakacak bakacak olursanız, dediğim gibi bir aralıkta kullanılıyor bu değerler. E, radyo dalgaları ile mikro dalgalar arasında hem bir kısmı mikro dalgaya gidiyor, bir kısmı da radyo dalgalarında gidiyor. Bir elektromanyetik spektrum, yani aslında bir elektromanyetik radyasyon yayan bir e, e, teknolojiden bahsediyoruz. Bu 4G'de de vardı ve diğer teknolojilerde vardı ama burada bir mikro dalga konusu geçiyor. Mikro dalga tarafında evet mikro dalgalar ölçeğinde bir yayın yapıyor 5G istasyonları ve teknolojisi ama bunun şimdi Aklınıza mikrodalga fırınlar gelmesin lütfen. Mikrodalga e, ölçeğinde baktığımızda mikrodalga fırınlar belli bir e, duruma, bir yiyeceğe veya bir içeceğin üzerine yoğunlaşmış bir enerji gönderiyor. 5G'de böyle bir şey söz konusu değil. Zaten böyle bir teknolojiyi piyasaya sürmeden önce gerekli sağlıkla ilgili bütün testlerinde de yapıldığını belirtelim. E bu radyasyon konusu ne? Biliyorsunuz 4G'de de çok tartışılan bir konuydu bu. Baz istasyonu radyasyon yayıyor. Baz istasyonunu kaldırsın. Hatta bir dönem Türkiye'de de çok büyük bir problem olmuştu bu. 5G'de şöyle bir fark olacak arkadaşlar. 5G çok daha geniş bir spektrumda yayın yaptığı için etkin mesafesi daha düşük olacak. O yüzden daha fazla baz istasyonu kurmak gerekiyor. Yani 4G'de diyelim ki bir bölgede, diyelim İstanbul gibi bir şehirde 10.000 tane baz istasyonuna ihtiyaç varsa belki bu 5G'de 12.000 olmak zorunda, 13.000 olmak zorunda, 15.000 olmak zorunda daha fazla baz istasyonu gerekiyor. Tabi bu da akıllara şunu getiriyor. O zaman işte radyasyon daha mı fazla olacak daha mı az olacak? Arkadaşlar şimdi bir ekranı bir tane daha tablo daha getireceğim. Bu tabloda işte çeşitli cihazların yaydığı radyasyonların şeklinde ekranda göreceksiniz. Şimdi... İyonize olan radyasyon var, iyonize olmayan radyasyon var. İyonize olmayan radyasyonun insan sağlığına bir zararı bulunmadığı biliniyor. İyonize olan radyasyon ise, mesela röntgen bir e, röntgen çekimi yaptığınızda, o size dokulara bir parça zarar verebiliyor. Özellikle sürekli maruz kalırsınız. O yüzden dikkat ederseniz. Rontgen çeken operatörler, rontgen uzmanları, teknisyenleri, teknikerleri özel kıyafetler giyiyorlar. Odalar kurşun kaplamalı vesaire. İşte onlar sürekli maruz kaldığı için o maruz kalmayı azaltmak için yapılıyor. Ama biz bir kere hani 40 yılda bir, bir kere bir rontgen çekildiği zaman bizi öldürmez. Ama sürekli o maruz kalırsak sıkıntı olabiliyor. Şimdi 5G tarafına dönecek olursak. Elektronik cihazların tamamında bir elektromanyetik radyasyon olayı söz konusu. Ha bunlar çok oluyor, az oluyor ama bu elektromanyetik radyasyon var. Ama aklınıza radyasyon deyince sakın şöyle bir düşünmeyin. İşte Çernobil faciasında olduğu gibi bir uranyumdan çıkan radyasyondan bahsetmiyoruz. Bu, bu radyasyon aslında günlük hayatımızda sıradan bir ampulden de yayılan, ne bileyim güneşte de yayılan, işte saç kurutma makinesinin de bir şekilde yaydığı bir radyasyondan bahsediyoruz. Peki... Aklınıza şu soru geliyor olabilir. 5G neden ihtiyacımız var? 5G'nin bazı avantajları var 4G'ye göre. Birinci avantajı ki şu anda en önemli avantajlarına bir tanesi bu. Gecikme süresinin çok düşük olması. İkinci avantajı ise takdir edersiniz ki hızlı olması. Kaba olarak hesaplamamız gerekirse 5G teknolojisi 4G'den hız anlamında 10 kat daha hızlı. Örneğin. 4G'de maksimum çıkabileceğiniz hız 170 ile 1000 megabit saniye iken 5G'de bu 1000 ila 10.000 arasına çıkıyor. Çok ciddi bir hız artışı var. Gecikme sürelerine bakacak olursak 4G'de gecikme süresi 50 ila 100 milisaniye iken 5G'de ise bu süre 1 ila 10 milisaniye. Yani çok ciddi anlamda gecikme süresi Düşük bir teknolojiden bahsediyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Yani bizim hayatımıza ne etkisi olacak? Aslında son kullanıcı tarafında 5G'nin bu gecikme süresinin çok düşük olmasının ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Asıl önemli olan taraf ise şu. Otonom araçlar böyle bir milisaniyenin bile önemli olduğu, hızlı operasyonların yapılması gerektiği durumlarda, uzaktan erişilmesi gereken teknolojilerde bu çok işe yarayacak. Yani IOT dediğimiz nesnelerin interneti teknolojilerinde 5G'nin bu gecikme süresinin düşük olması çok ciddi bir fayda sağlayacak. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Özellikle 5G'nin gecikme süresinin düşük olması bu nesnelerin internete adını verdiğimiz cihazların birbiriyle çok daha hızlı haberleşeceği bir dünyanın bize müjdesini veriyor aslında. 5G'nin en çok heyecanlandıran taraflarından bir tanesi de bu. Yoksa biz zaten 45 buçuk ile çok mutluyuz şu anda. Çok hızları görüyoruz. İşte birçok özellikle büyük şehirlerde 50 megabit, 60 megabit, 100 megabite kadar çıkabiliyoruz ki normal bir sıradan cep telefonundan bahsediyorum. Ama 5G'nin gelmesiyle beraber bu nesillerin interneti cihazlarının da işin içine katılmasıyla çok daha büyük bir ekosistem oluşacağını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda 5 hayatımızı hayatımıza etkileri, sağlığa zarar tarafı var mı, yok mu, virüs yayıyor mu, yaymıyor mu, Türkiye'ye ne zaman gelecek gibi soruların yanıtını vermeye çalıştık. Sizin de konuyla ilgili yorumunuz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.